Sayıları akıldan çıkartmak için en azından benim daha yararlı bulduğum bir yöntem göstermek istiyorum size. Ben şöyle yapıyorum, yani bu kağıt üstünde kesinlikle daha hızlı bir yöntem değil ama ne yaptığınızı akılda tutmanızı sağlıyor. Çünkü eğer ödünç almaya ve buna benzer şeyler yapmaya başlarsanız gerçekten de bir süre sonra ne olup bittiğini akılda tutmak çok zorlaşmaya başlar. Bu yüzden birkaç problem yapmayı deneyelim. Evet hemen alıştırmalara geçelim. 9456 eksi 7589 sayılarını evet bunları ele alalım. Bu benim akıldan yapma yöntemim. 9456 eksi 7589 diyorum. Evet, benim şimdi sayıları aklımda tutmam lazım. Yaptığım ilk şey şu, diyorum ki 9456 eksi sadece 7000 ne eder? Bu oldukça kolay çünkü sadece 9000 eksi 7000 diyorum değil mi? Bu yüzden yapacağım şey şu, bunun üzerine çizeceğim ve 10'dan 7000'i çıkartacağım. Ve 2456 elde edeceğim. Evet, elde ettiğimiz sayı bu. Yani ben kafamda kendime şöyle söylüyorum. 9456 eksi 7589. Eğer sadece 7000'i çıkartsam, 2456 eksi 589 ile aynı şey olur. Ben 7000'i işlemden çıkarttım. Temelde 7000'i bu iki sayıdan da çıkartmış olduğum. Şimdi, eğer 2456 eksi 589 işlemini yapmak istersem, yapacağım şey her iki sayıdan da bu sefer 500'ü çıkartmak. Bu yüzden eğer 500'ü bu alttaki sayıdan çıkartırsam, bu 5 gider. Ve eğer 500'ü bu üstteki sayıdan çıkartırsam ne olur? 2456 eksi 500 ne eder? Ya da bunu düşünmenin daha kolay bir yolu nedir? 24 eksi 5 ne eder? Pekala bu 19 eder. Yani bu 1956 olacak değil mi? Bunu biraz evet biraz yukarı doğru çıkalım. Bu 1956 yani benim esas işlemim 1956 eksi 89'a indi. Şimdi 80'i hem bu sayıdan hem de bu sayıdan çıkartabilirim. Eğer 80'i alttaki bu sayıdan çıkartırsam, 8 gider, 89 eksi 80 sadece 9 eder. Ve 80'i bu üstteki sayıdan çıkartıyorum. Şöyle düşünebilirim, pekala, 195 eksi 8 ne eder? 195 eksi 8, bakalım, 15 eksi 8, 7 eder. Yani 195 eksi 8, 187 olur. Ve sonra sizin yine burada bir altınız var. Yani temelde ben şöyle dedim, 1956 eksi 80, 1876 eder. Ve şimdi artık işlemim 1876 eksi 9'a inmiş oldu. Artık bundan sonra bunu kafamızdan yapabiliriz. 76 eksi 9 ne eder? 67 eder. Böylece bizim yanıtımız 1867 olur. Gördüğünüz gibi, bu metot, öteki videolarda kullandığımız yöntemden, metottan daha hızlı değil. Ama bunu sevmemin sebebi şu, herhangi bir aşamada, yani işlemin herhangi bir aşamasında, sadece iki sayıyı aklımda tutmam gerekiyor. Üstteki yeni sayımı ve alttaki yeni sayımı. Alttaki yeni sayı daima alttaki asıl sayıdan, yani işleme başlamadan önceki sayının ilk halinden geri kalan bazı sayılardan oluşuyor. Şimdi doğru yanıtı elde ettiğimizden emin olmak ve karşılaştırmak için bunu geleneksel yoldan yapalım. 9456 eksi 7589. Bunu yapmanın standart yolu böyle. Ben genelde işleme başlamadan önce tüm ödünç alma işlemlerini yapmayı severim. Bu yüzden üstteki tüm sayılara bir göz atıyorum ve hepsi alttaki sayılardan daha büyük mü diye bakıyorum. Evet buradan sağdan başlıyorum. 6 9'dan kesinlikle daha büyük değil. Bu yüzden ödünç almak zorundayım. Bu yüzden 10 alacağım ya da onlar hanesinden 1 alacağım ki bu da sonuçta 10 eder. Ve 6 16 olur. 5 ise 4 olur. Sonra onlar hanesine gidiyorum. 4 8'den daha büyük olmalıdır. Bu yüzden yüzler hanesinden basamağından bir 1 almalıyım. Böylece o 4, 14 olur. Ya da 14, onluk Çünkü onlar onlarhanesindeyiz. Sonra da bu 4. Evet, 3 olur. Şimdi bu iki basamak iyi görünüyor ama tam da burada bir 3 var ki, bu 5'ten daha küçüktür. Bu pek hoş olmadı. Ben tekrar ödünç almak zorundayım. Bu 3, 13 olur. Sonra da bu 9, 8 olur. Artık çıkartma işlemi için hazırız. 16 eksi 9, 7 eder. 14-8 6 eder, 13-5 8 eder, 8-7 1 eder ve neyse ki doğru yanıta ulaştık. Evet şimdi şunun açıkça anlaşılmasını istiyorum. Bunu yapmanın daha iyi bir yöntemi yoktur. Bu yöntem aslında biraz daha uzun sürer ve kağıdınız bu yöntemden daha fazla yer kaplar. Ama bu benim için akılda tutması çok zor bir yöntem neyi ödünç aldığımı, öteki sayının ne olduğunu takip etmek vesaire benim için zor işler. Ama burada herhangi bir noktada sadece iki sayıyı aklımda tutmak kafi. Ve bu süreç boyunca attığım her adımda o iki sayı gittikçe daha da kolaylaşıyor. Yani benim için bu bu metodun daha kolay olmasının sebebi bu. Bu ise içeriye bağlı olarak kağıt üzerinde daha kolay olabilir. Ama en azından burada ödünç almak ya da yeniden gruplandırmak gibi işlemler yapmak zorunda kalmadık. Evet, umarım bunu yararlı bulmuşsunuzdur.